Herkese merhabalar. Diye Yazılım'ın sizler için hazırlamış olduğu webinar serisi olan Diyalog'un 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimya. Kimya sektörünü konuşmak üzere yanımda Cenk var. Cenk hoş geldin. Hoş bulduk Yiğit. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. İstersen kendini bize biraz tanıt. Tabii ki. E, ismim Cenk Çabunoğlu. 1983 İstanbul'da buluyum. El ve bir çocuk babasıyım. E, yaklaşık 1,5 yıldır e, Diye Yazılım bünyesinde. Stestek ekibimle çalışmaktayım. Kimya sektörü başta olmak üzere birçok sektöre yapı danışmanlığı ayetteyim. Pekala. istersen ilk sorumla başlayalım. Tabii ki. e, Bize kimya sektörünün genel bir tanımını yapıp daha sonra da bir alt kollarına ayırabilir misin? Tabii ki memnuniyetle. E, kimya sektörü üretim ve ürün e, işleme anlamında çok geniş bir firma. Sektör aynı zamanda e, ham madde ve enerji ihtiyacını da hem kendi sektörü için hem de diğer sektörler için karşılayan bir sektör. Bunun yanında diğer sektörlerle olan iletişiminde de yoğun bir şekilde bir iş ve işlem hacmi olduğundan dolayı da şu an için en önemli 3 sanayi sektörü arasında göstermekte. Tabii bunun birçok alt kolu var. Bunlar için ilaç, kozmetik, boya, LPG, tarımsal ürünler, sınayi ürünler, tekstil ve gıda kimyasalları ve bunun benzeri sektörleri verebiliriz Peki şimdi kimya sektörünü güzel bir çerçeve oturttuk. Buradan şeye geçelim istiyorum. Kimya sektörünün genel ihtiyaçları evet. nelerdir? Kimya sektörünün aslında en önemli ihtiyacı karmaşık iş süreçlerinin yönetiliyor olması ve bunun yanında da bir anlaşılır iş akışının olması gerekiyor. E, gerek sektör genelinde gerekse e, sektörde faaliyet gösteren firmaların yönetici kademesindeki kişiler için anlaşılır bir iş akışı ve analiz olması gerekiyor. Tabii ki burada bir diğer önem hususunda sektörün dinamiklerinin göz önünde bulundurulması Aynı zamanda e, maliyetlerin yüksek olduğu bir sektör olduğu için de planlama, bütçe, bunun yanında analiz ve raporlama da önemli unsurlar. Peki şimdi kimya sektörünün genel ihtiyaçlarını özümsedik, buradan e, ERP'lerin e, evet. sunduğu çözümleri konuşalım istiyorum. Tabii ki e, önemli çözümler dış ticaret, e, bunun yanında e, stok ve depo yönetimi, aynı zamanda muhasebesel ve edebilir süreçleri çerçevesinde de bir takım mümkünlükler var. Bu yerine getirilmesi Üretim tabii ki başlıca önemli husus aslında ee, ve tedarik zinciriyle oluşan maliyetlerin kar ve zarar çerçevesinde kontrol edilmiyor olması. Peki. Şimdi kimya sektöründen bir işletme, ERP yazılımı seçerken evet. nelere dikkat etmeli? Öncelikli olarak e, kimya sektörünü kısaca bir e, farklı çerçeveden bakacak olursak müşteri özel talepleriyle e, üretim yapan firmalar, bunun yanında e, sipariş odaklı pazar payı olan ve e, sektörde geniş bir yelpaze içerisindeki firmalar. E, tabii ki e, yüksek miktarlı ürün üretiyor olmaları, bunun yanında büyük hacimli tesislerde bu süreçte yürütülüyor olması da ekstra maliyetler oluşturuyor. Tabii bu maliyetler de e, aynı zamanda yazılım tercih ederken e, bir de önemli konu. Bu yazılımın hem e, sektör özelliğinde, birçok işi planlıyor ve çözümlü olması gerekiyor. Bunun yanında da süreçleri ve pratik ve basit bir şekilde çözümlemesi gerekiyor. Peki. Şimdi kimya sektörünü güzel bir çerçeveye oturttuk. Evet. Buradan biraz daha spesifik sorulara geçmek istiyorum. Ee, senin de bildiğin üzere kimya sektörünün yüz, e, ham madde tedarikinin evet. %80'i yurt dışında. Aslında son yıllarda bu %90 seviyeye kadar da ulaştı. Evet. Yani bu noktada... E, ERP yazılımları, hatta DIA, kimya sektörüne ne gibi çözümler sunuyor? Tabii şimdi burada e, ithalat önemli bir konu, birinci husus. Ve ithalat sürecinden sonra da ürünlerin yoldaki geçen süreçleri, e, bunların antropoya geldikten sonraki e, gümrük ve işlemleri. E, bunun yanında ithalat sürecinde katlanılan birçok maliyet de e, aslında e, bir ERP yazılımı, özellikle DIA özelinde de, e, bu hususları ön plana çıkartıyor. E, tabii ki e, sadece ithalatla biten bir konu değil, bunun aynı zamanda satış ayarında bir de ihraçat konusu da var. E, bu iki önemli husus, özellikle kimya sektöründe fayat gösteren firmaların, hem ticaret birimlerinin, e, hem de firma yöneticilerinin, ileriye dönüp planlama ve bütçeleme konularında da hassas olduğu noktalar. Biz de bir olarak, e, özellikle bu iki konu üzerinde, bir pratik çözümler sağlıyoruz. Peki şimdi ham madde tedariğinin büyük bir bölümü yurt dışında. Evet. Dolayısıyla bu gelen ham maddenin bir stoklanması, depolanması süreçte şey. o zaman süreç çok daha önemli diyebiliriz. Burada sunulan çözümler neler? E, tabii ki ham madde tedariğiyle e, tüm işler bitmiyor. E, özellikle e, kimya sektöründe kullanılan birçok ham madde e, hem son kullanma tarihi açısından hem stoklama açısından önemli bir e, depo yönetim sistemi gerektiriyor. Burada hücre bazlı ve koridor bazlı bir yerleşim seçilimi yapılabilir. Bunun haricinde sayım olanaklarında pratik bir şekilde çözümleniyor. Tabii raf ömrü önemli bir husus. Raf ömrü yaklaşmakta olan ürünlerin de bir kontrol mekanizması olması gerekiyor. Bunların yanında bir de satış yapan kimya sektörü firmaları geriye dönük bir analiz ve sattıkları ürünün sürecini kontrol etmek için gerek parti numarası, gerek lot numarası ya da 5 numarası bazında bir geri izlenebilirlik süreci talebinde bulunuyorlar. Biz de diye olarak tüm süreçleri kapsamlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Peki şimdi stok ve depo tarafı işin bu kadar yoğunsa bu muhakkak üretimi de etkiliyordur diye düşünüyorum. Veya evet. üretim noktasında hangi çözümleri sağlıyor? Öncelikli olarak e, kimya sektörünün kendine has bir üretim şekli var. O da e, formül bazlı bir üretim yapılıyor. de bildiğin gibi e, dünyanın bu konuda birçok e, önde gelen firmalarından bir tanesi Coca-Cola. E, bunların yapmış olduğu ürünlerin e, formülleri gizli. Sadece ayrıda olan formüller var. O yüzden de bu özellikle ERP tarafında da bu gizliliğin sağlanması çok önemli bir konu. Biz diğer özelinde bu gizliliği yetkilendirmeyle sağlıyoruz ve bizim açımızdan da çok hassas bir konu. Tabii ki e, üretime geçtiğimizde öncekli bir planlama yapılması gerekiyor. E, bu planlama sonucunda bir süreç analiziyle üretim süreçleri nasıl takip edilecek? E, burada bir kalite kontrol birimi devreye girecek mi? Ya da üretim tesislerinde makina parkur bazlı e, iş akışı nasıl sağlanacak? Bunların hepsinin... E, önemli bir şekilde üzerinde durularak ve detaylı olarak incelenmesi gerekiyor. Peki şimdi e, üretimi tamamladıktan sonra evet. şimdi de satış tarafı var. E, satış sürecinde diyanın sağladığı avantajlar neler? Aslında e, sürecin en önemli noktası satış. E, sonuçta bir hammadde tedarik ediyorsunuz, bununla bir üretim yapıyorsunuz evet. e, ve e, sektörü özelinde hammaddede çok uzun süre dayanabilecek bir ürün olmadığı için bir an önce bunu satmanız gerekecek. Bu da satış sürecini daha önemli bir hale getiriyor. Tabii e, sektörü yayan firmalar, özel var ve kampanyalarla gerek son tüketici gerekse e, toplantı diye tabir ettiğimiz diğer e, firmalara da bu konuları destek sağlıyorlar. E, aynı zamanda e ticaret ve pazar yerlerinde de bir satış ağları var. E, biz bu konuda diyor olarak aslında e, çok önemli bir yer alıyoruz. E, gerek e-ticarette et gerekse pazar yerlerinde hem ürün satışı, satış sonrasında e, bir takım yasal zorunluluklar çerçevesinde gereken fatura ve ishalet süreçlerini bunları sağlıyoruz. Aynı zamanda alternatif ürünlü bir stok yapısı sunuyoruz. E, tüm bu süreçler aslında satış çerçevesinde yürütülen. İşlemler tabii bunun dışında e, kimyel sektör firmalarının bazı özel durumları da var. Özellikle satış yapan firmalar. E, ürün takip sistemleri, gübre takip sistemi, ondan sonra e, tarım bilgi sistemi gibi sistemler üzerinden de, e, özel kurumlara ve devlet kurumlarına bir takım e, bilgilendirme ve belgelendirme yapıyorlar. Biz de e, diye olarak özellikle alt tipimiz sayesinde e, bu süreçlerin daha kolay bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz. Peki şimdi... Kimya sektöründen bir firma satışını her ne kadar yapıyor olsa da bir nakit, nakit akışı sağlıyor olsa evet. da raporlarla bunu göremedikten sonra, sonuçları göremedikten sonra, izleyemedikten sonra anlam olmadığını düşünüyorum. Evet. Hatta geleceğe yönelik kararlar alma noktasında da raporların çok büyük önemi var. Evet. Raporlamalar konusunda Diyan'ın sağlamış olduğu çözümler neler? Senin de az önce bahsettiğin gibi e, raporlama aslında çok önemli bir husus. Hem e, firma sahiplerinin geleceğe yönelik bütçeleme yapabilmesi bunun haricinde alım-satımlarda oluşan maliyetlerin minimuma indirilmesi. Tabii ki bir tedavi süreci var. Burada da birçok maliyet ortaya çıkıyor. Ee, biz diye olarak e, kimya sektörü firmalarına hem zamandan tasarruf sağlayan hem de iş firmalarını arttıran raporlamalar sunuyoruz. Şimdi diğer bir konuya gelmek istiyorum. Kimya sektörünün kendi içerisinde ciddi yasal zorunlulukları var. Evet. Hatta tehlikeli madde kullanımı oldukça yoğun bir sektör. Evet, doğru. Bu noktada Diyan'ın sağladığı çözümler neler? E, bu noktada kimya sektör firmalarının çoğu tehlikeli madde taşımadan kaynaklı bir takım evrakları var. Bunlar ne olabilir? Sevik gösteren bir belge olabilir, e, tehlikeli madde taşıma belgesi olabilir. Bazı firmalar Peking list üzerinden bu sözleşlerini takip ediyorlar ve bunları e, devlet kurumlarına sunuyorlar. E, biz de altyapımız ve e, raporlama yapımız sayesinde bu belgelerin hem saklanması hem yetinmesi konusunda firmalara özel önlemler sunuyoruz. Şimdi senin de bildiğin üzere e, DIA'nın önde olduğu konulardan birisi de mobil yönetim sistemi. Evet. E, masa üstünde yapılabilen her şey mobil cihazlardan da kolaylıkla yapılabiliyor. Kesinlikle. E, kimya sektörüne mobil yönetim sistemini sağlamış olduğu avantajlar neler? E, öncelikle teşekkür ederim bu sorunun için. E, Akışımızda gayet güzel bir soru oldu bu. E, tabii e, mobil kısımda da hem yöneticilerin hem sahada çalışan ekiplerin hem de e, üretim testlerinde çalışan hem sevkiyat sorumluları hem depo e, birimi çalışanların e, çok yaygın bir şekilde kullandığı bir kısım aslında. Mobil tarafı e, bu taraf nasıl olur? Günlük satış ve siparişler takip edilebiliyor. Stok sayımı pratik bir şekilde mobil cihaz üzerinden cihazlarından yaptırılıyor. E, depoda çalışan bir personel e, mal kalabiliş sırasında çok basit bir şekilde Uzun vakitler almadan bu süreci tamamlayabiliyor. Tabii bunun yanında e, sağ satış ekipleri yani bizim plesiyer dediğimiz ekipler de müşteri ziyaretlerinde sipariş alabiliyor. E, mevcut durumda sipariş üzerinden fatura insalif süreçlerini yürütüyor ve takip edebiliyor. E, aynı zamanda bu süreçleri siltise çevirebiliyor. Tabii ki e, bunun yanında bir de e, ürün geniş yelpazede ve uzun soluklu bir ürün olduğu için bunun da belli bir yolculuğu var. İşte depodan çıktıktan sonra son tüketici ulaşana kadar geçen bir süreci de mobil cihazlar üzerinden çok rahat bir şekilde takip Hı. ediliyorlar. Yani ürünün bir hikayesi oluşuyor aslında evet, ilk aşamadan son oldu. satışa kadar tüm evet. mobilden takip edilmek Tabii tüm, olan taşım. tüm aşamalarını hem ham tedarik aşaması, tüm aşamalarını satış ve satış sonrası süreçlerini ve desteğe varana kadar olan tüm süreçleri de mobil cihaz üzerinden takip ediliyorlar. Harika. Katıldığın için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, son olarak eklemek istediklerim var mı? Tabii ki <gülüyor> müdürlükle. Öncelikle olarak e, kimya sektörü teknolojik olarak çok gelişen bir sektör. E, bunun yanında e, tabii bir de pazar payı ve rekabet ortamı çok önemli. E, kimya sektör firmalarının da bu rekabet ortamında bir üst seviyeye ulaşması için ve aynı zamanda e, iş süreçlerini verimli hale getirebilmek için de bir ERP yazılımı kullanma gerekliliği son yıllarda giderek artmakta. Biz de bu bağlamda diye olarak hem uygulamalarımızı hem de altyapımımızı değiştirerek sektör özelinde birçok firmaya gereken desteği sağlıyoruz. Peki. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun lütfen. Şimdiden o zaman ne diyeyim? Görüşmek üzere diyelim. Hoş Görüşmek olun. üzere.